Karacabey'i Mustafa Kemal Paşa'yı değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz? Karacabey'i Mustafa Kemal Paşa mı? Mustafa Kemal Paşa esnafıyla insanıyla daha mükemmel. Mustafa Kemal Paşamı Karaca Karacabey mi? Şimdi abi Kemal Paşa'da büyüdüğümüz için yetiştiğimiz için herkes kendi memleketini sevdiği için abi bize ayrı bir güzelliği geliyor. Esnaf olduğumuz için tabi burada herkes ekmenin peşinde. İnsanları güzel gene Kemal Paşa'mızın insanı gibi buranın da. Karacabey'in neyi eksik? Abi Karacabeyi neye eksik? Aslında şu an Karacabeyi pek eksik yok. Yani güzel, yani kuruluşları güzel, her şeyi güzel yani öyle söyleyeyim. Yani pek de böyle eksik bir tarafı da yok. Yani şimdi tab tabii ki Kemalpaşa'ya döndüğün zaman ee, bizim Kemalpaşa'mızda çok... Eskiler kalmış. Hiç yenilenmiyoruz. Hep, hep, hep aynı kalıyoruz. Kesinlikle Mustafa Kemalpaşa. Neden? Şimdi birincisi Mustafa Kemalpaşa'lıydım ondan. Tamam. Önemli bir ee, ikincisi İkincisi ee, Mustafa tam bir esnaf şehri. Kültürü Karacabey'den çok daha farklı bence, ee, daha kültürel. Burasını ben şöyle adlandırıyorum, ee, Karacabey çiftçi ve işçi şehri, ee, Kemalpaşa'da esnaf ve memur şehri. Bence e, arasındaki fark bu. Valla Karacabey, şimdi burada yaşıyoruz ya Karacabey. Nesi güzel Karacabey, ne ön plana çıkarıyor? Ne ön plana çıkarıyor? Valla şimdi ön plana çıkarıyor desem hiçbir şey yok. Sosyal faaliyeti hiç yok. Ulaşım, yok. ulaşım, ulaşım, ulaşım kolay Olay bence. Ulaşım kolay. Ha, ulaşım Her yere yakın. Rah rahat. Rahatlığımız Karacabey küçük olduğu için çok rahat. Peki Karacabey'de ne eksik? Ne eksik büyük alışveriş merkezleri eksik. Ne yapacağın alışveriş merkezine ya? Ay, gireceğiz. Ge yaşlılar gezincek öyle. Sen yaşlı değilsin, sen burada da gezersin. Oo, gezemiyoruz, yaşlıyız. Şimdi yolculuk nereye? Halk eğitimden çıktık bir yemeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gece biz öğrence gidiyoruz. Halk eğitimde öğrenciyiz. Çok iyi bravo. Okumanın yaşı yok devam. Tabi tabi. Emekli olduk şimdi de orada. Peki siz gezerken torunlara kim bakıyor? Sorunlar büyüdü artık okuldalar tabii ama ihtiyacı olduğunda koşa koşa gidiyor sorunlara geliyoruz. Bravo işte örnek, örnek insanlar bravo. Teşekkür ederim. O zaman size afiyet olsun kızlar. Teşekkür ederim. Görüşmek arkadaşlar. üzere bay bay. Tabii ki de burası. Neden? <gülüyor> Orası güzel değil. Neyi güzeldir Mustafa Kemal Paşa'nın? Orası çok küçük. Küçük? Evet. Karaca Bey büyük mü? Ya tamam buradasın. Biz Mustafa çalıştım. Kemal Paşa'dan geldik. Aa. Ne? Hmm. Ee, göre <gülüyor> biz biz burada buna göre konuş. Biz gençler buradayız. Buna göre konuş Bilmem. Peki Karaca Bey'in neye ihtiyacı var? En çok ihtiyacı olan şey ne Karaca Bey'in? gezmeye yer yok. Gezecek ha? hiçbir yer yok. Sadece şu sevgi yolu var. Başka hiçbir şey yok. Gel git sevgi yolu. Aynen, gel git. Evet. Ne getirsek hiçbir Aa, yer yok. Sevgi. Yetişemiyorum. Bir, sen konuşuyorsun, biz sen konuşuyorsun. Yetişemiyorum size. Çalışma iş ihtiyacı var. Ne yapacağınız çalışma merkezine? Gezecek yer yok. Kafe kafe yok, park yok. Gezecek bir yer var. yok, Oturacak bir yer. Bunların yok. hepsi Mustafa Kemal Paşa'da var. Hadi. E oraya mı gelelim? E, yani çok asosyal bir yer. Belki çok fabrika var, belki çok çalışma imkanı var. Çiftlikte çiftçilik de güzel ama. Ee, mesela sosyallik adına farklı şeyler olmalı yani. Karaci Bey mi daha güzel Mustafa Kemal Paşa? Mustafa Kemal Paşa abi. Neden? Daha büyük abi. Gezilecek yerleri daha çok. Peki Karacı Bey'in eksiği ne? Gezecek yer yok. Gidip geliyoruz aynı yer küçük. Bu caddede tur. Evet. Spor burada. Evet. Ne konuşabiliriz? Açım tansiyonum yok. Valla mı? Valla. Bir kahvaltı mı dönüşse inşallah. Bir bayı sandık konuşurken ne şey olur atıklanma çok olur? Çok birim olur da bir dakika burada. Tamam.